Günümüzde en fazla tercih edilen ve gereksinim duyulan meslek hemşehrilik. Bugün olduğu gibi gelecekte de vazgeçilmezliğini devam ettirecek olan hemşehrilik mesleğini seçmek isterseniz, gelin geleceğinizi birlikte kuralım. Bilim ve teknolojinin bir bütün olduğuna inanan Lefkı Avrupa Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşehrilik Bölümü, Deneyimli Akademik Kadrosu, Teorik dersleri destekleyen klinik uygulamaları ve son simülasyon teknolojisiyle donatılmış laboratuvarlarıyla sizlere kaliteli sağlık eğitimi sunmaktadır. Siz de başarılı bir geleceğe imza atmak istiyorsanız, yemyeşil Yeşil bir kampüste yer alan Lefke Avrupa Üniversitesi'ne gelerek yaşama ve mesleğe bir adım önde başlayın.